Küçücük, ufacık, gerçekten çok gerizekalıcı olan bir ödül töreni için nasıl uyku düzenimi bozuyorum? Oynat bakalım. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Başlıktan görebileceğiniz üzere bugün Oscar ödü törenini izleyeceğim. Zeynep Serdaroğlu kanalının geleneksel Oscar videosu yani bu. Hoş geldiniz. Ee, bu sene şey yapmadım. Ee, Oscar tahminlerim videosu yapmadım. Çünkü bu sene o kadar umursamıyorum ki Oscar'ları aslında. <gülüyor> Deyip sonrasında gece 3'e kadar sabahlayacak olan Zeynep. Uzun süredir ilk defa en iyi film aday olan tüm filmleri izlemedim. 10 film aday, 8'ini izledim sadece. Ee, ve öbür ikisini izlemeyi planlamıyorum. Düşünmüyorum bile. Ee, evet. Bizim sinefil bitmiş ya. Neyse. Neyse. Küçük bir Oscar partisi düzenliyorum. Bir kişinin davetli oldu <gülüyor> Aykadaşım Nur'la beraber izleyeceğiz. Ve şey nedir ön ismi? Sabahlayacağız. Ben ilk defa doğru dürüst bir şekilde sabahlayacağım. Normalde gece 3'e kadar uyuyorum. Sonra uyanıyorum falan filan. Bugün öyle değil. Bugün tamamen sabahlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Nur yanında Nur geldi. Aday kağıdımız. Bir kazanacağım düşündüklerim var. Bir de kazanmasını istediklerim var. Hı hı. İkisi farklı şeyler arkadaşlar. şimdi. En iyi animasyon. Ben Luca'nın kazanmasını isterim. Flea'yı de çok iyiydi. Flea'yın de kazanmasını isterim. Ama Encanto kazanacak. Çok net bir şekilde Encanto, Encanto kazan kazanmasın <gülüyor> ya. Şimdi en iyi uluslararası filme geçelim. Worst Person in the World. Norveç'ten. Bizim film. Bizim film, Bizim film bu. Bence Drive My Car kazanacak. Kalbim worst person in the world'de ya. Efendim mesela en iyi filmi kazansa. Abi şöyle bir manyaklık olur mu sence? Dry My Carrey en iyi filmi kazanır. Worst person en iyi evet. uluslararası kazanır. Evet. Abi eğer öyle bir şey olursa. <gülüyor> Şimdi en iyi özgün senaryoya geçelim. Benim bunda bir tahminim yok. Ama özgün senaryoyu worst person in the world almış ya. Tabi canım. Twitter film horlar. First person in the world'cüdür yani. Daha kabul etmiyorum. Likarış pizza bence bu arada hiçbir şey almayacak. <gülüyor> Likarış pizza? Abi bu şimdi pizza neredeydi? <gülüyor> şimdi pizzamız geldi. Aynı zamanda pizza yiyeceğim ama kalbimin yarısı oraya geçiyoruz. En iyi erkek oyuncu. Bu seneki tek arkasında durduğum CV'im kaşe imza attığım şey Andrew Garfield'ın bu sene Hı -hı. bu ödülü kazanması gerektiğidir. Andrew abimiz kazansın istiyorum ya. Andrew Garfield'a kalp kalp kalp kalp her tarafına kalp koyacağım bu adamın. Bilmiyorum. Ama bu arada Will Smith kazanacak. En iyi kadın oyuncuda da bence şey olacak. Jessica Chastain'in olacak. Herkes öyle diyor ama lütfen o almasın ya. Güzel değil miydi? Ben bunu da izlemedim. <gülüyor> en iyi yönetmenin net bir şekilde Jane Campion ablamız, White Girl Boss'umuz alacak. Artık en iyi filme gelelim de ben biraz nefret kusayım. Belfast. Tamam. Senin yorumlarına başlayalım. Bu filmin burada işine. <gülüyor> Ya şimdi saydırmadan rüzgün. Koda. Konuştuk zaten azıcık da sen. Konuşursam bitiremem. Çok kötü. Oscar hak etmiyor. Ben Koda'yı sevdim. Devam ediyorum. Don't look up. Gerçekten 2021'in en iyi filmi bu mu? Kelimeyi unuttum. Yavaş yavaş beyni celerin vermiyor. Devam ediyoruz. Drive my car. Drive my car ile alakalı olarak tek şeyimi söylüyorum. Film ekiminde gittim. 3 saat oturdum orada, akşam saat 9'du, 9 seansıydı yani gece 12'de çıktık Armada'dan ve üzerine ben o şeyde ara yok, mola yok, Alt yazı kaydı ve bir de adet oldum o seanstayken. <gülüyor> o yüzden benim için en kötü film izleme şeylerinden biriydi, o filmde daha yıldızım barışmadı. <gülüyor> Abi bu sene gerçekten en iyi filmler bu mu? Bunlar mı? Bu 10 film en iyi film olarak mı sayıyorsunuz? Çok kötü bir senare. Ben gerçekten şu listeye bakıyorum o kadar kötü ki. Dune Aralarında en beğendiğim film bu bu arada. Dune güzel bir film. Dune teknik olarak müthiş bir film. Her şeyi çok güzel yapmışlar ama... Hani senaryosu çok yok ki. Evet sen yani evet doğru. King Richard izlemedim. Likoriş Pizza. <gülüyor> Likoriş Pizza'yı ben mutlum ya. Power of the Dog filmin ilk yarım saati ben de yok uyudum ee, şey kanal 7 filmi gibi evet. bu izyon altı bu arada kim izleyecek mi? bir bize baya ya West Side Story kötü değildi ama genel olarak ben o filmi sevmiyorum genel olarak senaryosunu sevmiyorum orijinalini ben izlemedim çok gereksiz bir film niye bunu rebootlamış ki Steven evet. Spielberg baksana şey yapmışlar Twitter'daki Nida yani, yapmışım. yapmış. yapmışım? Zeynep! Zeynep! Ludwig <gülüyor> von şey, Despotico'ya giriyor. <gülüyor> evet, son 10 dakika kazanacaklarını düşündüğümüz şeyler. En iyi animasyon. En Look Luca. En iyi uluslararası film. Drive My Car. Drive My Car. En iyi uyarlama senaryo. Koda. Düğün. En iyi özgün senaryo. Don't Look Up. Dikörüş Pisa. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Troy Kotsur Koda babası. Troy Kotsur. En iyi yardımcı kadın oyuncu. Ariana Deboze, West Side Story. Jessie Buckley. En iyi erkek oyuncu. Will Smith. <gülüyor> Will Smith alacak el evet. En iyi kadın oyuncu Jessica Chastain Jessica Chastain. En iyi yönetmen Jane Campion, Power of the Dog Drive my car En iyi film, Koda Drive my car alacak Evet Ariana ya, Ariana hadi <gülüyor> Ariana Debo's West Side Story Abi Ariana ablamız alacak Bu sahne çok güzeldi bir kere yani direkt İzlediğiniz Evet! Evet. evet. evet. evet. evet. <gülüyor> hayatımın aşkı. Şu adam hayatımın aşkı. Ya bu hayatımın aşkı. Bu kazansın. Abi, animasyon kategorisi çok iyi bu sene. Müthiş, müthiş. Encanto. Ve hmm. Oscar kazanan. Of course. İkide ikiyim ama yani gerçekten istemiyordum. Luca ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu filmi yapanların hepsi beyaz mı? Evet. Much to think Abi about. Düşünceler düşünülüyor. Bu anlamadım. Abi bir şey diyeceğim. En sevdiğim beste romanı gösteriyor. Ensemble. Abi gerçekten benim hayatımda yaşadığım en sevdiğim deneyim bu. Endgame mi? Abi, Abi ben, benim ben, bu. Bu arada bir hep aşırı enerjili oluyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Abi kes kes şu an. Kapatıyorum ben de hayır. Ve, <gülüyor> ve <Oscar 'ı> kazanan. <gülüyor> Abi worst person nation rise up Allah bir mucize. Ve Oscar'ı kazanan. İstemiyorum. Drive my girl. Bir şey söyleyeceğim. Elliot Page sunuyor diye şu an göster. Ne yaptılar biliyor musun? Özgün senaryoyu Elliot Page sunuyor diye göstermediler. Elliot Page sunuyor ve Belfast kazandı bu arada. Abi, abi, TRT. En iyi fan filmini bile Spider-Man kazanamadı mı şu an anlamıyorum. Sınıf beni bir güzel pata az önce. Karımın adını ağzına alma. Ama dostum, G.I.G'in şakasıydı. Karımın ağzını, adını ağzına alma. Almayacağım, tamam. Okay. Tamam. Gerçekten. A... Bu televizyon tarihin yeni iyi gecesiydi. Okay. E tabii ki de Ha Abi Andrew Andrew Nefesim. Nefesim Abi ömrüm ömrüm <gülüyor> <gülüyor> Kazanan... ya <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Oscar loser Andrew Garfield. Ya. Ömrüm, başka zaman yaparız. Sen hiç üzülme. <gülüyor> Gel öpeyim. Mua. Bakın kankitolarım. Benim bu 2021 senesi içerisinde çıkan ve benle kalacak olan birkaç film var. Biri worst person in the world öbürü k'mon k'mon k'mon k'mon da çok güzeldi onu da çok seviyorum keşke aday olsaydı senaryo konusunda üçüncüsü de tik tik bum tik tik bum benim için çok değerli tik tik bum beni bir hafta bir depresyona sokmuştur o yüzden çok önemli bir yeri var Wilsimiz şu an ağlıyor televizyonu. ben de ağlayacağım az sonra Wilsimiz tik tik Tik bum düzör deserved... bir de french dispatch tik tik bum deserved better evet toskarder önemli değil arkadaşlar İzlemesi zevkli. Will Smith birilerine tokat atıyor. Şimdi Şimdi, ağlıyor. Ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ağlıyor. Akşamın en büyük roller coasterının Will Smith'ten geleceğini söylesen kaç saat önce? 6 saat önce hayatta inanmazdım. 8'de 7 gidiyorum. Olmaz o ya invite me back to they're singing happy birthday you just want to lay down and cry not just another birthday it's 30, 90 why can't you stay 29 hell you still feel like you're 22 turn 30 90, 90 back again what can you do? hava aydınlanıyor mu evet. arkadaşlar bir, bir şey daha bitirdik Nur tebrik ben ediyorum sen bu ha Hayır şey. molalı bile olsa bitirmek üzere evet. iki şey kaldı zaten Oscar Evet Abi prensesim. Evet Koda'nın en iyi filmi kazanmaz. Oynat bakalım Koda en iyi filmi kazanacak. Evet son şeyin nedir? Düğün al. Düğün al. Düğün. Düğün al. Bir şey göstereyim. Koda. Koda alacak. <gülüyor> Abi niye bu kadar eminim bilmiyorum. Bence Koda almamalı ama. Koda alacak. Heyecanlı mı? Evet. Oscar'ı kazanan Koda. su üstünde tuttu. Bir yabancının hayal edebileceği en iyi kaptan. Abi. Kaptan. Abi kodu kazandı. <gülüyor> Nasıldı dur? Yani şöyle, şöyle miydi? Ben. Pesler şey <gülüyor> bu sene zaten çok iyi değildi. Buradakilerden hangisi kazansın isterdim dersem abi yani Ya hani duyundu. Yani. Diyorlar anlayacak beyinleri yoktu bence. O yüzden koda kazansın. Hello. Merhaba. Uh, uyku düzenimi mahvettim. Evet. Ama buraya gelmeden önce uh, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Oscar'lar bu sene biraz manyaktı. Uzun süredir bu kadar manyaklık görmemiştim yani. Ve neyse evet öyle bir olay oldu bir de. Bunun hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü hani bu ödül filmlerin kutlanması üzerine. Ama bu olayın da olması tabii ki de onlara yaramış oldu. Dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğensiniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmesiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Artık düzenli video yüklemeye çalışıyorum. Artık evet ee, siz neler düşündünüz Oscar'lar arasında ee, biliyorum bu sene herkesin farklı farklı düşünceleri var özellikle en iyi film kategorisiyle alakalı olarak. Yorumlara yazın, tartışalım. Saygı çerçevesi içerisinde. Tamam. Evet. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.